teknoloji okudan hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Doom Eternal'a bir ön bakış yapacağız. Şu anda ben de oyuna ilk defa giriyorum. Evet buradan Bethesda hesabımıza bağlanmamızı istiyor. Oyunda arka müzikler şu anda gayet etkileyici olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Metal tarzında bir şeyler çalıyor zaten sizde duyuyorsunuz alttan alttan. Doom'un tarzı bu zaten. Hani hardcore bir oyun olduğu için alttan devamlı böyle bir insanı gaza getirici müzikler çaldığını söylemek mümkün. Şuradan yazalım bir şeyler. Oyun genel itibariyle etkileyici arkadaşlar. Yani ilk giriş ekranında sizi havaya sokmaya başlıyor. Zaten bir önceki dumun devam niteliğinde bu oyun hatırlayacağınız gibi o oyunda en iyi aksiyon oyunu ödülünü almıştı. Dolayısıyla bitmek bilmeyen bir aksiyon söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen Doom Eternal'da da aynı şekilde aksiyon kaldığı yerden devam edecek. Bakalım bizleri bu oyunda hangi iblisler bekliyor demek. Çok da yanlış olmaz sanırım. Evet buradan girişimizi yapalım ve oyunumuza bir an önce başlayalım arkadaşlar. Burada klasik arkadaşlar logonun görünür olduğunu belirtiyoruz. Monitörden monitör değişir bu ayar tabi. Evet Campaign Battle mod esaire bir şeyler var bu bizim adamımız işte adamımız bu evet bütün iblislerin canına okuyacağımız karakterimiz bu arkadaşlar orada bu Dumun hikayesini az çok biliyorsunuzdur hepiniz bazı yazıtlar bulunuyor sonrasında virüs tarzı ya da işte ne bileyim lanet tarzı mı desek öyle bir şeyler insanların başına musallat oluyor burada zorluk seviyesini seçiyoruz ben en kolayını seçeyim ne olur ne olmaz şimdi en zorunu seçip de direkt olarak rezil olmaya gerek yok. Gerçi ortalama biz olup da da oynasak bir yere kadar herhalde ölmeden devam ederiz diye düşünüyorum. Evet şu anda oyunun hikayesi karşımıza geliyor. Yine cehennemden çıkacak olan arkadaşlar iblislerle savaşacağız. Bu iblisleri sonuna kadar öldürmeye çalışacağız. Yayınlanan Videolar gerçekten çok etkileyiciydi evet. yani böyle ağzını yüzünü dağıtıyorduk evet. iblislerin tam anlamıyla. Burası sanırım Mars zaten biliyorsunuz ne geliyorsa bu insanların başına Mars'tan geliyor. Filmde de zaten Mars'a ışınlanmanın bir yolunu bulmuşlardı. Işınlanırken bazı şeyler oluyordu vesaire vesaire. Evet şu ay herhalde ay parçalanmış ama dünya hala. Bu arada dünyanın yarısı yok olmuş arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani milyarların ölmesi tabii ki de çok normal değil. Bu arada şurada Dum'un logosunu görüyorsunuz muhtemelen. Bu iblisler dünyaya da sallat olmuş durumdalar. Neyse ki biz buradayız ve dünyayı kurtaracağız. Yani inşallah. Rahat olun biz buradayız. Sa sakin olun geleceğiz. Şimdi geleceğiz. Evet Yardım sinyaline biz karşılık vereceğiz şimdi ve dünyaya giderek Evet %60'ı gezegenin istilacılar tarafından çevrilmiş yani arkadaşlar %60 iblis olmuş Koronavirüsünden virüsünden daha tehlikeli bu gördüğünüz üzere %60'ı enfekte olmuş dünyanın yani bunu görünce diyorsunuz ki koronavirüsü deneymiş. Neyse ki böyle bir virüs söz konusu değil diyoruz şu anda. Evet kaskımızı da giyindik. Şuradan bir iki silahımızı da aldık ve açalım biz geliyoruz. Hadi oyun başlasın artık ya. Gerçekten insan bir gaza geldi şu anda. Dünyaya yeni Pepsi'nin ağzını yüzünü dağıtmak istiyor insan. Geliyoruz. Rahat olun. Birisi bize yardım etsin diyor. Edeceğiz. Onu da edeceğiz. Yardım da edeceğiz. Rahat olun. Kontrol bizde. Evet, şu anda arka plandan çalan müzik gerçekten çok gaza getirici. Evet, geliyoruz. Burası bir eğitim turu gibi bir şey herhalde arkadaşlar. Çünkü direkt başladık yani böyle. Kafasına kafasına pompalılığıyla sıkıyoruz. Adamların. Evet. Bunlar zor muyymış? Bu arada arkadaşlar şimdi bunlara... Pompalayla uzaktan tık sıkınca muhtemelen çok etkili olmayı. Dibine girip sıksak daha fantastik sonuçlar elde edebiliriz. Tabi ben özellikle şu videolarda gösterilen hani böyle kafasına vuruyorduk, eziyorduk falan. Onları merak ediyorum nasıl bir şeyler olacak. Bakalım bir. Evet bir eğitim geldi. İşte ben bunu diyorum yani, yani böyle kafasına vurup ağzını yüzünü ezmemiz lazım bizim bunların. Aynen böyle. Evet bir deneyelim bakalım Glory Kills Abi güzeltmiş olan organlarını Basıp şöyle evet ikiye böldük Güzel de hoşuma gitti Bak bak bak bak İşte bizim bunlara normalde Evet böyle ağzını yüzünü dağıtmamız lazım Fragmanlardaki gibi olmadı Bu arada mernim de bittiği için şu anda direkt Dövüşmek zorundayım Evet şöyle Hani atlıyorduk sıklıyorduk ikiye bölüyorduk Tabi arkadaşlar bu ilk Deneyim olduğu için şu anda biraz acemilik var. Fakat incelemesinde çok farklı olacak her şeyi size söz veririm bu arada. Canım çok az. Ölebilirim ama ölmedim. Neyse ki henüz. Bu da ölmedi. Yani ben ölmüyorum ama o da ölmüyor yani enteresan. Gerçekten enteresan. Herhalde bir şekilde öldürmemi istiyor diye düşünen. Bu arada sağlığım da kendi kendine dolmuyor onu fark ettim şimdi 5 ve öldüm. Evet. Öldüm. Bizi yardıma çağırdılar ama şu anda yardıma muhtaç bir hale geldik. daha checkpoint yapalım. Bu orada herhalde bize gösterdiği şeyi eee, denememizi istedi fakat biz onu yapamayınca da hakkın rahmetine kavuşmuş olduk. Neyse kaderde varmış diyelim. Şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden low şurada silah şey bulduk. Bakalım başka var mı? Yok. Şimdi devam edelim olmadı. No Aktivated. Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Al bakalım. Ha burası eğitim turu herhalde arkadaşlar ya. Çünkü bakıyorum öyle çok bir espirisi yok ve bu mermiler de burada devamlı çıkıyor sanırım. Demek ki mermimiz bittiğinde gelip oradan geri alabiliriz. sağdan gelmişti. Beni az önce öldürmüştü. Süper. Temiz, soldan içe herhalde Evet burada zaten yerde de kan izleri var. şurada mermiler var alalım onları. Evet ve bir motorlu testere işte. İşte yani bu tarsiraları seviyorum. Evet. Böyle bir milleti kesmeyi seviyoruz işte. Evet hadi gelin bakalım şöyle bir keselim bir elektrik testereyle şöyle kesmek istiyorum. Çok iyi ya gerçekten çok iyi. Evet, yani tabii bunu küçük çocukların yanında oynamamak lazım. Tipnot olarak belirtelim. Baksanıza direkt insanda vahşet duyguları uyandırıyor. Bu arada arkadaşlar, bu oyun şu anda e, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geldi. İleride... Nintendo Switch için de gelecek fakat Switch'teki grafikler bu kadar etkileyici olmayabilir. Bunu da size Dipnot olarak belirtelim ama Switch için de gelecek yani. yani. Bir de Stadia için geldi onu da unutmadan söyleyelim fakat Stadia'da şu anda çok da oynanabilir değil. Evet sanırım bu kadar yeterli. En azından bir e, görmüş olduğumu e, bu şekilde arkadaşlar. İlerleyen günlerde inceleme ile karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.